Bu videoda çarpım kuralını öğreneceğiz. Türev hesaplarken kullanılan temel yöntemlerden bir tanesi olan çarpım kuralının nasıl uygulandığını göreceğiz. İki fonksiyonun çarpımından oluşan bir fonksiyonumuz olduğunu düşünün. Bu fonksiyonu şimdi fx çarpı gx olarak gösterelim. Eğer bu fonksiyonun türevini almak istersek çarpım kuralına göre türev, birinci fonksiyonun türevi yani fx'in türevi çarpı, gx artı fx çarpı gx'in türevine eşit olur. Elimizde iki ifade oldu. Her ifadede fonksiyonlardan birinin türevine diğer fonksiyonla çarptık. Yani birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Şimdi bu kuralı nasıl uygulayabiliriz diye bir bakalım. Örnek olarak elimizde x kare çarpı sin x olsun ve bu ifadenin türevini alalım. Bu ifadenin türevini bulmak için çarpım kuralını kullanabiliriz. Buradaki ifadenin iki fonksiyonun çarpımı olduğunu hemen gördük. Öyle değil mi? fx x kare olarak, gx de sin x olarak tanımlanabilir. Şimdi bu iki fonksiyonun ayrı ayrı türevini alacağız. fx'in türevi 2x eşittir gx'in türevi ise cos x'e eşittir. Şimdi fx çarpı gx'in türevini alabiliriz ve sonuç olarak 2x çarpı sin x artı x kare çarpı cos x ifadesini elde ederiz ve bitti. Çarpım kuralını kullanarak sorumuzu hemen çözdük.